Herkese merhaba ben Tolga Özbek, bir savaş uçağı düşünün gövdesinin altında veya kanatların altında hatta stelt olursa gövdesinin içinde hava hava füzeleri var bir göreve çıkıyor ve o füzeleri gerçek bir uçağa doğru ateşleyecek ama gerçek dediysek içinde pilot yok işte bu uçaklar bugün anlatacağımız uçaklar hedef uçaklar geçmişte ön hatta avcı uçağı olarak kullanılan F-16'lar bugün Q harfi başına koyuyor, QF-16 haline getiriliyor ve hedef uçağı olarak kullanılıyor. Bu videoda nasıl hedef uçak haline getiriliyor, hangi özelliklere sahip, eğitim nasıl yapılıyor, bu uçaklar nasıl vuruluyor bunlara bakacağız. Ve biraz da gökyüzünde uçan hedef uçak dünyasını birlikte inceleyeceğiz. Açılacaksınız bundan birkaç ay evvel Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ne gitmiştik. Orada Şimşek Hedef Uçağı'nın imalat hattını görmüştük ve çeşitli röportajlar yapmıştık. TUSAŞ önemli bir adım attı ve jet motorlu bir hedef uçak imal ediyor ama görüntü itibariyle bu 1,5-2 metrelik küçük bir hedef uçak. Tabii ki çeşitli uçaklar, çeşitli özellikler, radar yansımaları simüle ediliyor ama bazen de attığınız bir hava hava füzesini gerçek anlamda simüle etmeniz lazım. İddalaşı yani dogfight yaparken o füzeleri ateşlemek gerekiyor. Çekilen G kuvvetinin altında manevraları yaparken füzelerin ateşlenmesi, hedefini izlemesi, vurması, karşı tarafta da uçağın kaçınma manevraları yaparken başarıyı yakalamak gerekiyor. İşte bu yüzden de hedef uçaklar, gerçek uçaklardan değiştirilmiş hedef uçaklar kullanılıyor. Amerika Birleşik Devletleri, 2016'dan itibaren Boeing tarafından gerekli modifikasyon yapılmış QF-16 uçaklarını kullanıyor. Bunlar hangi tip bloklardan veya modellerden oluşuyor F-16'ların diye bakarsak, F-16'ların ilk serisi olan A modellerinin blok 15'leri veya C olarak adlandırılan biraz daha gelişmiş olan uçakların blok 30'ları hedef uçak haline Boeing tarafından getiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri bu konuyla ilgili bir ihale açmıştı. Biliyorsunuz uçağın imalatçısı Lockheed Martin ama ihaleyi Boeing kazanmıştı. Artık ön hattan daha yedek haline getirilen, daha doğrusu ulusal muhafızların kullandığı uçaklar hizmetten çıkma aşamasına gelirken Boeing tarafından alınıyor. Boeing'in bu konuyla ilgili iki ana merkezi var. Bunlardan biri Amerika Birleşik Devletleri'nin ana üssü olan Bakım konusundaki ve aynı zamanda uçak mezarlığı olarak adlandırılan bölgede Amark tesisleri ve büyük bakımların yapıldığı uçak bakım fabrikaları kullanılıyor. Burada F-16 önce büyük bakımları gerçekleştiriliyor. Sonuçta bunlar hedef uçak hemen vurulacak diyebilirsiniz ama hayır. Belirli bir süre uçuyorlar, belirli bir yıl görev yapıyorlar. Bu görevlere... Hem pilotlar da katılıyor bazen de insansız olarak uçuyor bu uçaklar. O yüzden uçuşun emniyetle yapılması için öncelikle bir bakımdan geçiriliyor. Daha sonra da uçaklara bazı sistemler takılmaya başlıyor. Nedir mesela bu sistemler? Bunlar arasında uzaktan kumandayı sağlayacak otopilot ve otomatik gaz kollarını kontrol eden autotrottle sistemi yer alıyor. Uçakta ayrıca telemetre olarak adlandırılan uzaktan kontrolü sağlayan yani kumanda merkezine iletilecek özel verileri ileten bir telemetrik sistem yer alıyor. Bu telemetrik sistemi uçağın motorunu, işte hidrolik sistemini, elektrik sistemini bir yandan yani uçuşla ilgili emniyet ibarelerini takip ederken diğer taraftan uçağın verdiği reaksiyonları da birebir bu telemetri merkezine aktarıyor. Telemetri merkezleri genellikle uçak fabrikalarının test merkezlerinde bulunur. İşte mesela Türkiye'de TUSAŞ tesislerinde prototip olarak kullanılan işte Hürkuş, T625, T129 veya Ankalar özel sistemler takılıdır. Buradan gelen veriler telemetri sisteminde toplanır ve analizleri gerçekleştirilir. Uçaktaki diğer sistemler arasında yük kontrol sistemi ve Kratos olarak adlandırılan 120 deniz mili mesafeye kadar uçağın Rahatlıkla kontrol edilmesini sağlayan da Bir uzaktan kumanda sistemi yer alıyor Biraz önce de belirttiğim gibi Bazı görevlere bu uçaklar Pilotlu olarak çıkıyorlar Bazen de vurulacakları zaman Uçakta e, tabi ki Haklı olarak uçuş insansız Pilotsuz olarak gerçekleştiriliyor Eğer görev başarıyla Tamamlanmışsa uçak düşüyor Artık e, written off olarak Adlandırılan külli hasarla Envanterden düşülüyor ama bazen Havada bu vuruş gerçekleşmiyor. İşte vuruşun da gerçekleşmediği durumlarda o uçan emniyetle üstüne dönmesi, inişini tamamlaması ve bir sonraki sortie'ye hazırlanması gerekiyor. Peki uçaklar hakkındaki modifikasyonları gördük. Bu uçaklar nerede duruyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli üstlerinden biri New Mexico eyaletinde yer alan Holloman Hava Üssü'nde bu uçaklar görev yapıyor. Bu uçaklar Vurma görevleri için kalkış yaptıkları zaman Meksika körfezinin üzerine deniz üzerinde uçuyorlar Ve daha sonra da Oraya gelen eğitim amaçlı Bu Amerika Birleşik Devletleri hava kuvvetleri Donanma veya deniz piyadelerinin jet uçakları olabilir Veya Yerden havaya ateşlenen önemli bir Patriot bataryası da eğitim amaçlı bu atışları yapabilir Veya bazen işte Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın Müttefiklerinden de çeşitli uçaklar buraya gelerek atış testleri de gerçekleştiriyorlar. Hedef uçağın tabii ki gerçekten bir düşman rolü ürünlüğü için birçok ek sistemlerine de dikkat ediliyor. İşte nedir mesela? Isı güdümlü veya başka manyetik açıdan kilitlenebilecek füzeler attığı zaman bunlara karşı karşı tedbir veriyor. Çef atıyor, flare atıyor örneğin. E ne yapıyor? Yani o füzeleri şaşırtacak bazı havadaki şaşırtma işlemleri gerçekleştiriyor. Veya uçaklarda İç veya pod olarak takılıyor. Bu çeşitli elektronik karıştırma sistemleri yaralıyor. Yani füze kilitlendiği zaman o uçağın peşinde giderken bunu karıştırmak için ellerinden geleni yapıyor. Bu QF16 uçakları. 2017'ye kadar aslında Amerika Birleşik Devletleri uzun yıllardır F4 uçaklarını kullanıyordu. Emekli olan E modelleri ve G modelleri ile birlikte bunlar hedef uçak haline getirildi. Arka kokpit F4'ün söküldü. Ön tarafta da hem tek pilotla uçacak, gerektiğinde de kendi başına görev yapılacak şekilde sistemler yerleştirildi. Bu işlemi de Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya eyaletinde Mojave'deki bulunan Hava Üssünde bir İngiliz şirketi BAE sistemimizin Amerika kolu gerçekleştirdi. Boeing'de biliyorsunuz F-16'ları yaptığını biraz evvel söylemiştim. Daha sonra bunlar New Mexico'daki bu Holloman Hava Üssü'ne giderek burada atış testlerine katıldılar. Fakat qf 4ler tabii yapı itibariyle süratli uçaklar ama yüksek çekecek kapasiteye sahip değillerdi. F-4'ler açıkçası vurula vurula bitirildikten sonra sıra F-16'lara geldi. Ama tabii F-16 birçok avantajı da birlikte sunuyor. Bunların başında hava manevralarında 9G çekilmesi gerekiyor. E, bu F4'ler tabi çok daha e, karmaşık bir yapıya ve akrobasi özellikleri F16'ya göre daha düşük olduğu için aslında şu an F16'lar tam bir düşman rolü oynamaya çalışıyor. Ama tabii ki F16'da bazen yetmiyor. F16'nın yerine geliştirilen 5G olarak adlandırılan bir Sierra tekniğin geliştirdiği bir drone var. Bu drone Stelt uçak özelliklerini ortaya koyuyor. Gerektiği zaman radardan kayboluyor veya kendini bir an gösteriyor radara. İşte Amerikalılar Su-57'ler, Çin'in geliştirdiği j 20 fc 31 gibi uçakları bu gördüğünüz drone ile simüle etmeyi hedefliyor. Burada da gerçek eğitim bir drone vasıtasıyla gerçekleştirilecek. Gördüğünüz gibi nasıl sivil havacılıkta eski yolcu uçaklarının kesip biçip kargo haline getiriliyorsa Amerika'da bu eski nesil artık hizmetten çıkmık, çıkmış veya ön ayrılmış uçakları hedef uçak haline gelip havada vurmaya başlıyor. Tabii bunları anlatırken de birkaç yıl evvel Türk Hava Kuvvetleri F-5 uçaklarını emekli etti. Bu F-5 uçakları harbe hazırlıkta kullanılıyordu. F-5-2000 adı verilmişti. Bu projeye kokpitleri, glass kokpit yani pilotların verileri ekrandan takip edilecekleri hale getirilmişti. E, bu uçaklar emekli oldu. Hepsini Konya'dan aldı. Alıp Eskişehir'deki Hava İkmal Bakım Merkezi'ne gönderildi bu uçaklar. halen Türk Hava Kuvvetleri'ne kalan son F5'ler ise Türk Yıldızları'nın kullandığı e, uçaklar. Onun dışında bir F5 hala Türk Hava Kuvvetleri'nde yok. İşte biliyorsunuz TÜBİTAK geliştirdiği hava hava mühimmatları, Bozdağ'ın, Göktuğ gibi füze projeleri var. Bunlar yavaş yavaş sona gelirken Keşke elimizde birkaç tane pilotsuz uçurabileceğimiz F-5 uçağı olsaydı, bu atışlar oraya doğru yapılsaydı diye böyle içimizden de geçmiyor diye. Umarım bir gün Türkiye bunu yapacak teknolojiye ve altyapıya sahip olur. Kendi yerli ve milli füzelerimizi bu tür kendi geliştirdiğimiz, hedef uçak haline getirdiğimiz savaş uçaklarını vurarak hayata geçiririz. Ve daha doğru etkiler, daha doğru ölçümler yapabileceğimizi açıkçası düşünüyorum. Bugünkü programda size hedef uçakları anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce. Hedef uçak nedir, ne yapılıyor, hangi teknolojiye sahip? Çünkü bu konuyla da ilgili geçmiş videolarımızda sizlerden yorum geliyordu bana. Umarım dilim döndüğünce anlatabilmişimdir size. Detaylı havacılık ve savunma haberlerimiz tolgozbek.com sitesinde. Bizleri sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz. Bu arada bir oluşturduğumuz Telegram kanalımız var. Telegram kanalında da. Anlık olarak haberleri oraya yüklüyoruz. Bazen kısa kısa bilgiler yer alıyor. Sitemizde yer, al yer almayan buradan da bizleri takip edebilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.